Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Kanalımızda zaman zaman yangın söndürme uçak veya helikopterleriyle ilgili videolar hazırlıyoruz. Ve bu videolarda benim her zaman söylediğim Türkiye'nin kalıcı bir filoya ihtiyacı var. Bunu üzerine vura vura altını çize çize anlatıyoruz size. Sonunda adım atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Türkiye'deki kullanılacak tek motorlu yangın söndürme uçağı olarak Amerika'dan Air Tractor şirketinin AT-802 modeli seçildi. Bu uçaklardan toplam 20 adet alınacak. İlk dördü de önümüzdeki Nisan ayında Türkiye'ye geliyor ve 28 Nisan'da da bu hava araçları bir düzenlenecek törenle tanıtılacak ve bu sezon uçmaya başlayacaklar. Evet uzun yıllardır Türkiye kiralama metoduyla bazı hava araçları temin ediyor ve kalıcı, filo atı, ve kalıcı filonun Korulması amacıyla da bu uçakların alınması çok önemli ve bir ilk adım olarak oluşturmuş durumda. Peki bu uçaklar yeterli mi? Nasıl operasyonu yapacak? Üzerine neler yapılmalı? Bu videomuzda biraz bu konuyu size dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Ormanlar biliyorsunuz bizim çocuklarımıza, torunlarımıza bırakabilecek, bırakacağımız çok önemli çevresel miras. Aynı zamanda çok önemli bir ekonomik değer ve ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Yanan tek bir ağaç bile bizim yüreğimizi yakıyor. Ve elimizde imkan varken bunlara müdahale etmemiz için gerekli altyapıya, sistemlere sahip olmamız gerekiyor. Sadece hava araçları değil, yer sistemleri, kalıcı personel, eğitim. Liyakat bunlar çok çok önemli konular ve bunları Türkiye'nin kurarak artık bunlar üzerine bir tartışma yapmaması gerekiyor. Bilimin ışığı altında bu yolda ilerlenmesi gerekiyor. Türkiye kiralıyorsunuz hava araçlarını Türkiye'ye geliyor bunlar. Yaz sezonunda görev yapıyor ama bakıyorsunuz işte daha geçen ay yaşadığımız deprem felaketi. Depremin arkasından çok büyük bir yangın çıktı limanda ve bunu söndürmek için elinizde kalıcı bir hava aracınız yok. Yani silahlı kuvvetlerin helikopterleri yardım malzemesi mi taşısın, kurtarma ekiplerini mi götürsün, yaralıları mı hastaneye taşımaya çalışsın, bir yandan da yangın mı söndürsün? İşte bu konuda kalıcı hava araçları çok çok büyük önem taşıyor. Dediğim gibi Türkiye savunma sanayi başkanlığı üzerinden geçen sene başlandı bunun ihale çalışmaları. Önce kiralama yapıldı ardından da satın alınma yolunda bir adım gerçekleştirildi. Amerika'da tek motorlu uçaklar denildiği zaman bu konuda gerçekten çok etkin bir şirket, Air Tractor. Air Tractor'la görüşmeler gerçekleştirildi. Zaten bu uçaklardan önemli bir miktar geçtiğimiz yaz sezonu için kiralanmıştı. Oradan edinilen tecrübe ışığı altında bu uçakların alımına karar verildi. İlk 4 uçak fabrikada sıfır olarak üretildi. Amfibik bu uçaklar yani hem suya inebiliyor, işte göle, denize Aynı zamanda o flotların altında iniş takımları var. Onlar açılıyor ve karaya da iniş kalkış gerçekleştirebiliyorlar. Bu uçaklardan flotlu olan bizim şu an Türkiye'de kullandık, kullanılanlar normal karaya iniş kalkış yapabilen iniş takımlı onların flotları seçildi. Ve bu uçaklar yaklaşık 3 tonun üzerinde su taşıyorlar. Turboprop motora sahipler. Kısa ve dar alanlarda yüksek manevra kabiliyetine sahip hızlı hızlı gidip gelebiliyor. Suyu veya koyduğunuz kimyasal söndürme maddesini atarak yangına hızlı bir şekilde başlangıç aşamasında müdahale ederek yayılması veya durdurulması gerçekleştiriliyor. Şimdi bu tabii ki bir başlangıç açısından ama bir önceki bakanın söylediği gibi tek başına bir helikopter veya tek başına bir uçak tek başına şu tip söndürür diye bir şey söz konusu değil. Farklı yangınlar için farklı hava araçları ortaya konuyor. Düz bir alanda büyük yangınlar için size geniş kapasiteli uçaklar gerekiyor. Örneğin Amerika'da bu işi eski DC-10 yolcu uçağından çevrilmiş tanker uçaklar görev yapıyor. Bir tane 747 vardı o kargoya döndü. O yüzden hani alta yorumlara yazarsanız hatırlatmasını yapayım ben size. Veya bizim Avocat'ta kullandığı C-30'lar kullanılıyor. Dar alanda daha ufak uçaklara ihtiyacınız var. Ve bazı yerlerde de tabii ki helikopterlerin önemi artıyor. Çünkü helikopterler kısa süre içerisinde su noktalarınız varsa, havuzlarınız varsa, göl varsa, deniz varsa oradan sular alıp çok seri bir şekilde bölgeye intikal edebiliyor. Gelişmiş teknolojiyle birlikte, gece görüş sistemleriyle birlikte bu hava araçları da artık gece operasyon yapabilir kabiliyete gelmiş durumda. AT-802 kendini ispat etmiş Air ilaçlama uçağı olarak yapılmış, yangın söndürmeye çevrilmiş gayet başarılı uçaklar. Ancak burada tabii şöyle bir soru işaretini de ortada koymakta fayda var. İlk alınan modeller flotlu yani denize, suya inip kalkış özelliğine sahip. Fakat bu uçaklar yapı olarak Türkiye'nin denizleri dalgalı, rüzgar fazla, Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde buraların deniz operasyonlarını nasıl yapacaklar? Bu açıdan bir de meskun bir alanda denize inip kalkmak o kadar kolay değil. Bu açıdan bu operasyonlarla ilgili... Bir soru işareti gelebilir. Umarım bir kısmını da kalan 20 tane uçağın daha doğrusu 16 uçağın bir kısmı da umarım iniş takımlı olabilir. Veya ilerleyen dönemli muhtemel bunlar iniş takımlarına dönecek gibime geliyor. Bunu niye söylüyorum? Gölden tabii ki suyu alabilirsiniz. Göller bu son yaşanan kuraklık sonrasında inşallah yaz sezonunda gölümüz kalır diye ifade etmek istiyorum. Bu birinci aşama. İkinci aşama. Türk Hava Kurumu'nun elinde CL-215'ler var. Bunların bakımları şu an Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından gerçekleştiriliyor. TUSAŞ bunu bir devlet görevi olarak üzerine almış durumda. Altada da böyle yorumlar yapacak. Ya uçaklar 50 yıllık bilmem ne yıllık değil. Bu uçaklar çatır çatır uçuyor. Doğru olanı bu gövdelerden 4 ila 5 uçağın modernize edilmesi için altyapıya sahip üzerindeki o eski nesil piston motorluar sökülerek Yeni nesil turboprop motorlar takılabilir. avionik sistemleri, elektronik sistemleri geliştirilir. Ve bu şekilde bu uçaklardan daha bir en az 25-30 yıl daha yararlanmak mümkün olabilir. Bunun hızlıca gündeme alınması lazım. Çünkü bu uçaklarla bir 3 yıllık bir anlaşma yaptı Orman Bakanlığı. E i̇htiyaç dahilinde çağrılıyor, uçuş operasyonlarını gerçekleştiriyor. Bu yapılırken bir yandan da uçakların önümüzdeki yıllardan itibaren büyük bakımları gelmeye başlayacak. İnç takım bakımları, pervane bakımları gibi bunlar da bu peyderpey bir yenilenme içerisinde O uçakları modernize edebilirsek, turboprop motorlar çok kuvvetli Çok güçlü, yükü arttırıyor ve uçağın ömrünü uzatıyor Çünkü artık bu haliyle uçaklar yavaş yavaş belirli bir süreden sonra hizmetten çıkmak durumunda kalacak Bu uçaklar milli servet, herkesin bağışlarıyla, parasıyla alınmış Ve tabii ki artık projenin arkasında Türk Hava Kurumu ile birlikte TUSAŞ var TUSAŞ da ayrı bir genel havacılık şirketi kurdu. Belki onların üzerinden bu operasyon olacak. Nasıl yapılacak şu anda çok fazla bilgi yok. Buradan bu uçakların bu uçaklardan yararlanılması gerekiyor. Türk Hava Kurumu geçen yıl e, helikopter ihalesinin önemli bir kısmını aldı ama bazı helikopterler getirilemedi. Bu yıl nasıl olacak? Dolardaki artış, dövizin durumu. Türkiye tabii ki deprem nedeniyle ağır bir ekonomik kriz. O depremin yaraların sarılması lazım. Burada nasıl yapılacak onu bilmiyoruz ama... Bu yaza sezonuna da Türkiye'nin yangın söndürmede çok güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi gerekiyor. Neden diye soracaksanız tamamen alakasız bir şey söyleyeceğim. Bu yıl inanılmaz kurak bir yıl. Kuruma oranları işte göllerimiz kuruyor. Barajlardaki dolluk oranları gayet düşük. Çok sıkıntılı bir yaş, yaz geçecek. Orman yangınlarında da çıkma riski kuruluk havanın kuruluğu bir limitin altına düştüğü zaman çatır çatır ormanlarımız yanıyor. O yüzden çok çok güçlü olmak durumundayız. Orman Bakanlığı içerisindeki Orman Genel Müdürlüğü'ne bu AT-802'lerle birlikte King Air 350 serisi bir uçak daha alındı. O da bu törende tanıtılacak. Bu uçak üzerinde özel kamera sistemleri yer alıyor. Komuta kontrol amaçlı bu uçaktan yararlanılacak. Bölge üzerinden uçtuğu zaman bunlar bizim insanlık keşif uçakları gibi düşünün. Gelişmiş kamera sistemleri var. Çok geniş alanlar. Acil bir yangında o uçak İHA'lardan daha hızlı bölgeye intikal edecek. Çekimlerini gerçekleştirecek. Komuta kontrolü gerçekleştirecek. İşte şu bölgeye şunu kaydırın. Bu bölgede işte uçak gelsin. Şuraya yapsın. Yer ekipleri şöyle veya şu önlemler alınsın gibi size havadan çok önemli bir fotoğraf sunacak. Zaten o ilk kararları verdikten sonra İHA'lar bölgeye ulaşıyor. TUSAŞ'ın Aksunguru Baykar'ın TB2'si zaten uzun yıllardır başarıyla görev yapıyor. Onlar da bu bölgeye gelip Komuta kontrolü devralacaklar. Böyle de bir yapılanma olduğunu ifade edelim. Orman yangınlarını söndürmeyle ilgili yaklaşım bu şekilde. Ee, bu uçaklarına biraz fiyatlarını söyleyeyim size. Alınan AT-802'lerin yaklaşık işte 3.5-4 milyon dolar civarında bu uçaklar. İşte 4 tanesi 16 milyon dolar. Gerçekten nelere para harcanmıyor. Ee, dediğim gibi bu uçakların üzerine de bir yatırım yapmak lazım. Daha büyüklerini düşünmek lazım. Türkiye bir helikopter filosu nasıl kurar bunları Düşünmek, odaklanmak, elindeki imkanları kullanmak gerekiyor. Bir taraftan da biliyorsunuz TUSAĞ T-70 projesinde ilk helikopteri Orman Bakanlığı'na verdi. Bunlar Skorsky S-70i'nin Türkiye'de üretilen versiyonu T-70. Son gelen bilgilere 3 tane olacak bu helikopterden. Bu yıl tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı da yangın söndürmelere... Satın alınan Bambi olarak adlandırılan o alttaki sepet sistemleriyle de destek verecek. Bu şekilde bir sisteme odaklanması, bu şekilde bir organizasyonun gerçekleşmesi, hava araçlarının buna göre verimli kullanılması çok büyük önem taşıyor. Umarız bu sene beklediğimizden çok daha az yangın olur. Ne kadar az ağaç yanarsa, ne kadar o ağaçları kurtar kurtarabilirsek bizim geleceğe mirasımız bunlar. Bir sonraki videomuzda daha güzel haberlerle görüşmek üzere. Herkese sağlık ve mutluluklar diliyorum.